Baktığımızda başarı elde edememişlerdir. Ayrıca Rusya'nın hazırlık maçlarındaki yenilgileri. Rusya milli takımında moral bozukluğu yaratabilir. Ve Rus oyuncularının fiziksel olarak formlarının iyi olmadığını da gördük. Fakat Suudi Arabistan'a karşı tabii ki üstünlükleri var. İstatistiklere baktığımızda. Rusya'nın kazanmasının %67 orana sahip olduğunu ve, Suudi Arabistan'ın ise %11'lik kazanma olasılığını görmekteyiz. Beraberlik olasılığı ise %22'dir. A grubundaki diğer takımlar ise, Mısır ve Uruguay'dır. Bizce bu grubun favorileri, Rusya ve Uruguay'dır. Turnuva analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.